Gerçek kral Mesih çıktığında Tevrat'ta başarılı olduğunu ispatladığında onun konumu yüceltilecek ve yükseltilecek. Herkes ona dönecek ve kendi atalarının onlara yanlış bir miras bıraktıklarını ve sahte peygamberlerini ve atalarının onlara yanılgıya düşürdüklerini anlayacaklar. Yani cahil hocaların, cahil alimlerin onları yanılgıya düşürdüklerini anlayacaklar. Mişne, Torah kralların yasaları ve savaşları bölüm 11, halaka 4. Bu çağda kıtlık veya savaş olmayacak. Mehdi döneminde. iyilik için gıpta veya rekabet bolluk. İyilik için gıpta veya rekabet bolluk içinde akacak ve tüm güzellikler toz kadar kolay bulunabilecek. Tüm dünya yalnız Allah'ı tanımakla meşgul olacak. Mişna Torah Kralların Yasaları ve Savaşları bölüm 11, Halaka 5.